Ormanlar milli servetimizdir. Ormanlar yurdun hem süsü hem gücüdür. Yanan ormanlar değil, ciğerlerimiz. Hayvanların evlerine etmeyin. Bir orman bir millet. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Geceğimiz küy olmasın. Geceğimizi yakma.